Selam arkadaşlar, Eren Çal diye bir arkadaşımız, uzun süredir 4 mevsim mont eldiven kask, ayakkabı bir kombin bekliyor. R25 için bekliyordu bu kombini. Ben tabii hani mağazaya haftada bir uğradığım için bunu anca çekebiliyorum. İlk önce kasktan başlayayım. Yani R25'e uygun kask örnekleri biraz daha spor sürüşe uygun kasklar olabilir. Ama hani uygun fiyatlı bir şey istiyorsan, yine hani biraz daha dayanıklılığı kanıtlanmış biraz daha hani üst fiyatta olabilecek iki tane örnek var olabilir. bir tanesi eskinin vektör vantajı var onu göstereyim hemen şu şekilde hatta bunu daha yakından göstereyim sonra arkadaşlar yakından göstermiyorsun diyor şu şekilde bir detayı var. Bu hani detayları görmeniz için ben yakınlaştırdım ama bunun detaylarını zaten biliyorsunuz geniş bakış açısı, bir burun pedi, ön havalandırma kanalı, üst havalandırma kanalı, arka hava çıkış kanalı ve bu 1350 gram, 1300 gram civarında bir kask ve güneş vizörlü bir kask tabii ki. Güneş vizörü de şuradan açıp kapanıyor. Detaylarına gelecek olursak mikrometrik bağlantısı var, iç petleri güzel, iç dinamiği güzel, az ses alan kaslardan bir tanesi Kalın bir ön cama sahip, kapanıyor yüksek hızda açılmaması için tık diye ve pin lock bağlantıları var şu yanlarında Şöyle bir detaya sahip, bu olabilir. İkincisi Şurada Shark Spartan kask, bu kaskı biliyorsunuz zaten daha önceden de ben bu kaskı tanıtmıştım. Şöyle Double D bir bağlantısı var, iç gayet güzel, bence ls biraz daha güzel hatta önce tanıttım. Bu kaskın yine üst havalandırma kanalı, ön havalandırma kanalı, geniş bakış açısı var ve burun pedi var. Çene pedi şurada şu şekilde açılıyor şöyle kapanıyor. Double D bağlantısı, iç pedleri, iç dinamiği. Güzel bir kask. Ve e, bu kaskın hani şurada şu üst kısmında güneş üzerine açma yeri var. Şu şekilde göstereyim. Hani detaylarını da göstermiş olayım. Şu tepe kısmından açıp kapanıyor. Şöyle. E, ve bunun da lock bağlamak için yerleri var. lock biliyorsunuz bu, bu uyu e, engellemek için. E, ve bayağı oturaklı bayağı güzel bir kask. Bunların tabi bunun fiyatı eskiden biraz daha yüksek bir. Kask üst tarafında havalandırma kanalına açabiliyorsunuz. Geniş bakış açısına sahip ve e, iyi kasklardan bir tanesi. Ya yani benim hoşuma giden kasklardan bir tanesi. Hani iyi kask olarak mesela eee HJC FG17 e, o da olabilir. Ama şu anda bizim mağazamızda yok. Neyse, şimdi bunlar kaslar, şimdi dört mevsim monta gelince, hani spor sürüşler için dört mevsim mont, deri mont almak gerekiyor. Deri montların fiyatları biraz daha yüksek, mesela Magna'nın deri montu alınabilir bence. Yani r 25 sürüşü için ve hız motoru için güzel bir seçenek, ondan da önceden sunmuştum, daha uygun fiyatlı olan Venom, kargo modeli var. E, bu 3 mevsim bir mont. E, makla ise 4 mevsim yiyebilirsiniz ama yani yazın sırılsıklam olacağınız eminim. Bu en azından bir tane astarı var. O astarı çıkarttığınız zaman yaz sürüşüne uygun şekilde kullanabilirsiniz. Ama hani kışın ben çok soğukta süreceğim e, diyorsanız makla bence sizin e, tercihiniz olmalı. Ama yazın hani onunla sürüş yapayım derseniz gerçekten çok terlersiniz. O yüzden ben on kargoyu çıkarttım. Bir tane daha, biraz daha hani e, dik oturuş pozisyonuna uygun e, elimde bir mont var. E, yine Macbeth'in Sunrise modeli var. E, onu da alabilirsiniz. E, ama hani e, bu da üç mevsim bana yeter diyorsanız, kışın çok soğukta kullanmayacağım, e, yağışta çok fazla kullanmayacağım diyorsanız Venom kargo alabilirsiniz. Peki, bunun da hani hem bir hem umuz hem e, sırt koruması olan bir mont. Bir de geçirgen bir yapısı var. E, o yüzden de iyi. Hani şöyle yakından o geçirgen yapıyı göstereyim şu şekilde geçirgen delikli bir yapısı var burada umarım görünüyordur ee, iç yapısı da böyle şurada nastarı çıkıyor arka tarafında omuzlarında ve şuralarında körük mekanizması var ee, arka tarafı file doku ee, şu belinde e, cırt cırtı var ee, ön tarafında tabii ki fermuarı var ee, ve bununla hani en azından şu boyun kısmında da kapanıyor içini açtığınız zaman da cepleri var Diğer tarafında da bir tane cebi var şöyle, bu da alınabilir, yani daha uygun fiyatlıdır. Bunu kullanabilirsiniz. Yani ikinci bir seçenek. Biraz daha hani Bu da çok Arey 25'e çok uygun değil ama bu Revit Eclipse modeli olabilir. Yine bu yazlık bir model. Tamamen yazlık bir model almaya karar verirsen. Bahar sürüşünde, yaz sürüşünde bu Revit eklepsi kullanabilirsin. Ee, kol içi ayarlamaları var, çıtçıtlı bir boynu var, fermuar var, yan cepleri, bel ayarlaması, içi hava alabilir dokuda, ee, yazlık seçenek arayanlar için bu olabilir arkadaşlar. Ee, i̇ç cepleri var, file dokusu bayağı bir geçirgen, o yüzden yaz sürüşlerinde, bahar sürüşlerinde iyi performans veriyor. Arka tarafı bu şekilde, ön tarafı bu şekilde, ee, yine tabii ki omuz dirsek korumaları var. Bunu Revit sırt koruma ile beraber göndermiyor. Yani ithalatçıdan sırt korumasız geliyor. Sırt korumayı kendiniz alıyorsunuz. Bu da bir şekilde. Bu olabilir ama hani bu birazcık uzun. Hani spor sürüşe aşırı uygun değil. Ama yaz sürüşlerinde kullanılabilecek montlardan bir tanesi. Şimdi makneyi getireceğim. Maknanın deri montunu getireceğim. Magna'nın deri montu da buydu zaten. Şu şekilde gösterebilirim. Yani gerçekten e, güzel. Mesela bu X-Large. Bunda da hani şöyle bir şey var. Diyelim siz large giyiyorsunuz. E, bunda X-Large almanız gerekiyor. Ki hani tam olsun size. E, bunda hani dört mevsim kullanabilirsiniz. Ama önceden de dediğim gibi dört e, mevsim kullanırken yazın. E, bu terletecektir edecektir bayağı. E, makna bir e, pantolonla birleştirebiliyorsunuz. Altını kaymasın diye. Ee, yine hani tabii ki omuz dirsek korumaları var. Sırtında bir tane Allah pardon. Sırtında bir tane hörbüç var. Hörbüçü de şöyle gösterebilirim. Ondan sonra şuralarında destekleri var. Ee, bu kısımlarında körük mekanizması var. Dirseklerinde ve dirsek üstlerinde yine körük mekanizması var. Dirsek korumaları var. Bilekleri fermuarlı şekilde yapılmış ön taraftan böyle. Burası cırt fermuarlı ve iç tarafı da bu şekilde yapılmış. Ee, arka tarafındaki şu kısmı görüyorsunuz. Şuradan e, sırt korumasını çıkartabiliyorsunuz. Sırt koruması bel kökünüze kadar gidiyor. Bu mont ek seçenek olabilir. E, sonra hani e, uygun fiyatlı olabileceğini e, düşündüğüm Venon Kargo olabilir. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi eldiven seçeneklerine geçelim. Eldiven seçeneklerinde şöyle, 3 tane seçenek çıkarttım. Onların linklerini paylaşacağım zaten. Bir tanesi, Fyglos'un Arus 3 Meni. Bunlar, da hani ölçü cetveline bakın, öyle alın. Ne gibi özellikleri var? Bunun için de yakına geleyim. Şu gibi özellikleri var. Bilek, şurada, pardon bilek koruması şurada. Sert bir bilek korumasına sahip. Ee, i̇ç tarafı ince bir yapıda. Hani dört mevsim bir eldiven değil. Bu yazlık bir eldiven. Yumruk koruması var. Ee, eklem yeri korumaları çok soft. Yani çok ince. Hani düştüğünüzde parmakların kırılmasını engelleyemezsiniz. Ee, hani yüksek bilekli de değil. Sadece şu şekilde cırt cırtlı yapılmış. Pardon. Şu şekilde cırt cırtlı yapılmış. Şuradan. Ondan sonra şuradan Cırt cırtı öyle bir yapışmış gibi. Bugün gerçekten iyi. Şöyle de bir ek yeri var şurasında. Şöyle cırt cırtı. Ve bu Farglows süçmen olabilir. Hani Senin kendi motoruna göre renklerini alabilirsin. İkincisi Venom'un bu ıı, modeli. Bu modelin adı da D02. Kısa siyah, kışlık, ıı, mevsimlik aslında. Deri eldiven diye geçiyor. Deriyi tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü deri eldivenle biliyorsunuz asfalt yaralanmalarında daha az zarar görüyoruz. Bunun da yine hani şu iç korumaları var. Ne denir? Parmak koruması var. İçi ve dışı deri olduğu için daha fazla koruyacaktır. Bilek üstü koruması var. Bileğin yan tarafını, parmak yanlarını. Körük mekanizmaları var. Gaz hassasiyeti için şu kısımlarında yine eklem yeri korumaları var ve bu da e, alınabilecek, uygun fiyatlı eldivenlerden bir tanesi. R25 için olabilir bence. Üçüncü ise e, Skoiko'nun modeli. E, Skoiko tamamen yazlık bir model. E, ve bu e, modelin e, yine eklem yeri korumaları uzunca yapılmış. Bol delikli bir model. E, bilek koruması yok. Başparmak koruması ince yapılmış. Yani bu kısmen sizi koruyabilecek şekilde yapılmış bir eldiven. Skoyko alınabilir. Uygun fiyatlıdır ama sizi tam korumayacaktır. Aklınızda olsun. Bence en korumalı olan eldiven. Bu arada Venom. Yazık eldiven alırsanız onlar kısmen sizi koruyacaktır. Bir de... Bir de şey vardı Şurada Teş90'ın pantolonu var Teş90 modelini biliyorsunuz zaten Ben bunu daha önceden de paylaşmıştım Bu hani en sevilen, en bilinen modellerden bir tanesi Yani Daha önceden de tanıttım, bunun hani siyah rengi de Taba rengi de Taba rengi galiba daha farklı bir modelde vardı, ee, bu da alınabilir, ee, bu yani en azından e, bu City modeli, bu şu kısmında korumaları e, var, kevlar bir koruma içeriyor ve kalça koruması var. O yüzden zaten bunu tavsiye ediyorum. Bu da 700 lira, 800 lira civarında olması lazım, bu da 1200-1300 lira, biraz dolara arttı galiba, bunların fiyatları da biraz arttı. Bunu hani, özel işte olduğu için ve yazlık baharlık olduğu için e, tavsiye ediyorum. Eğer yani yazlık baharlık e, değil de e, Revit'in e, kışlık dört mevsim olabilecek şekilde iç astarı çıkabilen bir tane modelini alırsanız o da dört mevsimlik olabilir. Ama hani spor sürüşüne birazcık daha e, hani A25 için deri tamamen alabilir, Deri tulum alabilirsin tamamen. Tabi deri tulumlar en azından 6-7 bin liralardan başlıyor. Ama böyle bir ekipman toplarsan yine bir 4000 liraya falan toplarsın. Güzel bir şey toplarsın bence. Benim önerilerim bunlara bir de bot vardı. Botta da iki tane model sunuyorum. Bunlardan bir tanesi bu daha önceden de tanıttığım Rockwell'in DNA modeli. Bu kısa modeli, uzun modeli de var bunun. Bunun detaylarını da göstereyim yakından. Şu şekilde bir bot. Yani yanında bir tane çiftçisi var, şurasında fermuarı var, e, içi etmeyen bir yapıya sahip ön tarafında da fermuarı var tamamen açılıyor böyle Körük mekanizması var, burasında körük mekanizması var, şurasında ve şurasında körük mekanizması var e, Kaydırmayan bir taban yapısına sahip, işte mazotta, yağda falan kaydırmıyor Rockwell'in bir botu, e, tabii ki hani burun, vites, e, bilek ve topuk koruması var e, tabanı güzel, hoşuma giden ve uygun fiyatlı olduğunu düşündüğüm modellerden bir tanesi. Bir de TCX'in e, modeli var. Bu da TCX-X5 diye geçiyor. X5-EVO diye geçiyor. <gülüyor> Çok pardon. E, bu e, Gore-Tex bir çizme. Biraz daha uzun. Özellikle ön tarafında iyi bir koruması var. Yine tabii ki hani, vites koruması var. E, Buronun. Topuk ve bilek koruması var. Yine çırt çırt şu şekilde. Yine içinde bir fermuar ve bir ek yeri var. Bu da e, ayağı terletmeyecek şekilde yapılmış bir iç yapıya sahip. Kaydırmaz taban mı? Emin değilim. Ondan sanırım değil zaten. Benim hali 25 için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Hepsinden sunmaya çalıştım. Farklı kaskta seçebilirsiniz Ben birkaç tane link ekleyeceğim bunlara. Daha önceden de eklediğim linkler vardı zaten. AR25 için paylaştığım videolar da vardı. Onlara da bakabilirsiniz. Onlarda farklı seçenekler sundum ben. İsterseniz onlardan da yararlanabilirsiniz. Onların linkini de koyarım ben buraya. Umarım yararlı olmuştur. Eren. İyi sürüşler.